Merhaba, ben Feray. Benim gönüllülük serüvenim LÖSEV'de başladı. Topluma hizmet uygulamaları dersi içeriği olarak bir dönem LÖSEV'de gönüllü olarak görev yaptım. Lösemili çocuklarla tanışmayı, onlarla oyun oynamayı, etkinlik yapmayı, ders çalışmayı çok isterdim. Fakat lösemili çocukların yanına sadece doktorların girebileceğini, bağışıklıklarının çok düşük olduğunu öğrendik. Dönem boyunca lösemili çocukları göremedim ama onlar için birçok görevde yer aldım. Böylece onlar için çabalamak, iyilikleri uğruna görev yapmak da beni çok mutlu etti. Neredeyse her hafta lösevde görev yaptım. En çok yaptığım görev bülten ve afiş dağıtmaktı. Bazen bülten ve afişlerimizi almak istemeyen insanlar oldu. Bu bizi üzen ve yoran kısmıydı ama afişlerimizi ve bültenlerimizi alan camlarına hatta duvarlarına yapıştıran esnaflar da oldu. Bu da bizi gerçekten mutlu etti. Hem yorucu hem de mutlu edici bir görevdi diyebilirim. Başka bir hafta L'Osante'ye gittik. Doktor Üstün Ezer'in konuşmasını dinlemeye gittik. Öncelikle kendisinin kim olduğunu, neden doktor olmak istediğini, en önemlisi L'Osse'yi nasıl kurduğunu anlattı. Ne zorluklarla kurduğunu, hedeflerini, çabalarını çocukların yaşaması için verdiği ve vermekte olduğu gayreti anlattım. Beni çok etkileyen ve verim aldığım bir konuşmaydı. Kendisinin lösemili çocukların Şirin babası olduğunu da söyledi. Çocukları ne kadar sevdiğini ve onlar için ne kadar emek harcadığını bir kez daha anlamış oldum. Lösev'deki en verim aldığım etkinlikti diyebilirim. Ve yapmış olduğumuz birçok etkinlik hem yorucuydu hem de benim için gururlu bir gönüllülük göreviydi. Bir başka yapmış olduğumuz gönüllülük görevi ise anneler günü etkinliğiydi. ev dükkanda annelerimizin yapmış olduğu el yapımı kurabiyeleri paketledik ve onları kurdele ile süsledik. Bu kurabiyeler satılıp lösemili çocukların iyileşmesine katkıda bulunacak. Görevde görev yapmaktan çok mutluyum. Hepsini severek yaptım. Umarım onlar için bir şeyleri başarabilmişimdir. Hep söylediğimiz gibi, önce çocukları iyileşsin.